Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugün sizinle birlikte A Superbridge oynayacağız. Evet ben bu oyunu en son baya birkaç ay önce oynamıştım. Ee, pek sevemediğim bir oyun. Ee, yine Bay Koalas isimli bir, birisi gelmiş. Çok güzel. Başka kim var? Ha, Bay Koalas direkt minigunlı zaten VIP falan. <gülüyor> okay. Wow ne kadar güzel. Mobile Task Force Units. Teknik anlamda oyun başarılı bir oyun ama ben çok böyle beğendiğim bir şey değil yani. a 0. 96. Evet bazı SCP'leri ve bazı SCP e, ünitelerini falan anlattığım bir serim var. Ona da e, kartlardan falan ulaşabilirsiniz. Koşun bakın onlara da. Youtube kanalımda var. Ne oluyor lan? Tarıyor adam. Buradayım. S.A. Evet sınıfta olduk. Çok güzel. Başka ne olabilirdik ya zaten? Kapılarımızı açarsan sevinirim. Hoppa açıldı. Let's go boys. Let's go. Hadi gidip biraz adam dövelim. Beni bekleyin. Beyaz saçlı biri vardı orada. Geliyorum. Buraya mı girdiniz lan? Evet buraya girmişler. Ben şimdi kesin öleceğim buradan. Ölmedim, <gülüyor> Çok güzel. Beni bekleyin. Woow SCP bilmem kaç var burada. Adamın kartı var lan. Abi ben bu adamın arkasından ayrılmam. Ardından ayrılmıyorum senin. Benim alabileceğim bir şey var mı? Topla topla topla. Her şeyi topla. Oğlum ben de alayım biraz. <gülüyor> Hiçbir şey bırakmadılar. Staminam bitti bu arada ama hala koşabiliyorum. Çok garip değil mi? Abi intake. Dur dur ben de girseydim. Bu arada SCP Vakfı'nı geliştirdiğimiz bir seri var. Ee, Youtube üyelerimize özel bir seri. Katılılar özel bir seri. Ee, onu da Youtube'dan bulabilirsiniz. Hani üye olup da onu görmeyen falan varsa gitsin bulsun hemen onu. Abi ben de seninle birlikte gireyim şuraya. Elde de seviye 2 kart var. Ha, tabii şuraya biraz yaklaşırsam iyi olacak. Hadi bakalım. Hop ışınlandık diğer tarafa. Yerde kart var ha. Oğlum 96'yı tetiklemiş birisi. Geliyor lan. Baya geliyor şu an. Aa bunlar girip girip duruyor. Açamıyor muyuz? açamıyorum. Deli gibi bağırıyor şu an scp Oğlum bu kapının önünde falan değil değil mi? Bak açacaksınız içeri girecek şimdi. Hıh eyvallah. Hadi çıkalım. Hop scientist varmış. <gülüyor> Neyse scientist'e çok şey yapamadım. Abi benlik hiçbir şey yok mu burada ya? Dur dur dur içeride kalacağım. Heh, çıktım. On anda çıktım. Abim dur geliyorum geliyorum geliyorum lütfen. O asansör varmış. Ama 96 da var biliyor musun? Asansör var ama 96 da var. A burada. Ben SCP Containment Breach oyununu oynamıştım da burada hep ölüyordum ya. Çok korkucu burası. Ben korku oyunlarına gelemiyorum abi Korkuyorum yani böyle Canavar var çıkınca böyle oyunu kapatasım geliyor Dur dur dur geldim Geldim dur Dur dur çok hızlı koşuyorsun sen Yettim dur Ne oldu? Ne ki bu? Asansör mü bu? Hayat evet, asansörmüş. Hadi gidelim kaos olup burayı vakfı içinden, içinden geçelim bak. Sen baya bir askeri tipe benziyorsun ha böyle sinirlisin falan. 50 kart. Oo, O5 kart var. Güzel güzel. Adam bulmuş O5 kartı. Biz nereye geldik lan? Eski yere mi geldik yoksa? Wow. Wow. Bazı SCP'ler kaçmış belli ki. Topla topla topla. Nasıl alıyoruz lan? Hah. Yapıştır yapıştır. Yapıştır. Seviyede yoklar. Oğlum al. Bir tane mi eşya alabiliyoruz? Ha, E'ye basacağız. Arkadaşlar ben bu kartı alamıyorum ama. Ben bu kartı almak isterdim. Aldım. Çok güzel. İlk defa oynayan ben. Yapıştır. Önümüze çıkan MTF ekipleri olsa hepsinden içinden geçebiliriz şu an. Derken arkada bir güvenlik var. Mermim bitmiş lan. Oğlum bu canlı mı? Yok değil. <gülüyor> Neyse. Canlı sandım ya. Abi ben seni takip edeceğim ya. Dur dur kaçma benden. Buraya mı gittin? Tesla sesi falan geliyor. Nereye gittin? Neyse bulamıyoruz. Artık yalnız kovboyuz. Tek başımıza da takılacağız. Bu ne? Renate falan varmış. Atarız iyi. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Daha güzeldir. Ama o adamı bulaydık iyi ya. Gaz var! Ölür müyüz lan? Girdim valla. Gazmaz dinlemiyorum şu an için. Buraları biliyorum. Aa öldük. Kesin öldük o zaman biz. Biz şu an kesin öldük. Ölmedik. Okey. Okey. Bir şekil kurtuldum. Nasıl bilmiyorum. Kapıları falan kapattım üstüne. Oho okey. Altıma ettim bu arada. <gülüyor> Baya korkutucuydu. Ben şu abinin yanına tekrar geri döneyim. Abi sen buraya mı gittin? Evet Tesla. Tesla sesi gelmişti sanki derken. Koş. Abi ama burada Bu bana gelir mi lan? Aaaa geldi! <gülüyor> dur dur dur dur Kaç Abi evet çığlık atıyorum Koş Çık, Geçemiyoruz Geldi geldi geldi geldi geldi Abo Abo Abo Hadi hadi hadi Öldük lan Geldi arkamızdan Lan. Kırmızı olduk kırmızı olduk Kırmızı olduk Öldük ya Şerefsiz misin kardeşim Niye SCP yapıyorsun bizi Uğah. Uğah. Nerede oğlum Çok hızlı koşuyor Hop onda SCP yaptık Burada biri daha var Hop gel sen de Nasıl öldürdüğümüzü hiç bilmiyorum Şu an rastgele tıklıyorum kendisini Hostile diyor. Tam hostile da. Ay, ay öldük, öldük. Abi acayip stres yapıyorum ben ya. Hoppala. buradayım. Bomba patlıc! Patlayacağız. Tamam ben kaçıyorum. Bu eleman bayağı sağlam oynuyor. Şuraya bence saklanabiliriz diye düşünüyorum. Eğilme falan var mı? Yok. Tabii ki diyor. Niye eğilme olsun ki? Ben geldim. Restroom varmış. Oğlum kesin tuvalete saklandı ha bu. Bayımaya e saklanmıştır herhalde. Yok kapalıymış. Şu Last of Us'taki tıkırdayanlar var ya onlara benziyor. Abi açarsanız ölürsünüz şu noktada. Şu noktada kapıyı açarsanız ölürsünüz. Evet. Tabii bomba atmak da bir seçenek olabilir. Ölsene lan. <gülüyor> Vuramadı bile. Kesin öleceğiz yani. Ölsene oğlum sen niye ölmüyorsun? Mezathurst diye mi ölmüyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle yaparlar işte. Aynen öyle yaparlar. Keşke kart falan alabilsek bu arada. Ve canımı yaraladım iki kişi öldürdüm. Bence iyi gidiyoruz. SCP'ler bu round'u kazanabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> Mal gibi geziyoruz etrafı Abi seni takip edeceğim ben Mapi bilmiyorum çünkü Can yoldaşlarımız ölmüş hep yollarda Bilmiyorum nasıl ses yapıyoruz Valla bir şekil geçtik Kapıyı açıyoruz böyle bozkalı. Mikrofonu yumruk attım. Ölmediniz mi? Aa geldik lan. Ama bunun birini açması gerekiyor galiba. Tıkır tıkır sesler yapıyoruz yine. Artık bundan sonra sabır bekleyeceğiz. Biri gelse de kapıyı açsa diyeceğiz. O Oo 3. kişi geldi. Emde canı 100 ha. Kral Oyun mu lan ismi senin? Kral Oyun ha. Bunun ismi Kral Oyun. Aa bilim o kim lan? Sınıfta falan geldi. Abi gelin 3 kişi girelim bu sınıfta ya bence. De hiding gidelim. Senin canın 100 ha. Bak sana hiçbir şey olmaz. Bir şey diyeyim mi? Şimdi şey sana hiçbir şey olmaz. Lülülülü. Hadi lan. Hadi lan. Yapabiliriz bence. Yaparız. Aa öldüm. Kesin öldüm. Tamam. Bugün de ölmedik çok şükür. Tamam burada bekleyeyim mi? Beklemiyorum, biliyorum. Arkadan gelecek. Geldi. hele Kaç. Kaç. 33 can. Ölüyoruz. Ardımızdan sıkıyorlar. Uçtu. Hile açmış kesin ya. Abi şu Roblox'taki hileleri hileleri hiç sevmiyorum. Öleceğiz bu arada şimdi. Gı tamam çıktım. Son anda çıktım Gate B. Evet, evet hadi bakalım. Gid ah adam arkada kaldı. Neyse. Agalar benim canım 27. Önden gideceksin. Comics, tamam mı? Önden gidiyorsun sen. Derken adam önümüze çıktı. <gülüyor> ne kadar o? Hadi lan öldürün şunu. Heh sonunda be. Oğlum kesin öldüm ben aynen. 5 kişiye yakın kişi öldürdüm ha. Ben anlamam abi. Oyun ilk defa oynuyorum kısmen olarak. 5 kişi aldım yani. Tamam mı? Bence okeyiz şu an. Şu an bence okeyiz. Kimi izleyelim? Bay Koalas bizim elemanı onu izleyebiliriz. <gülüyor> Tabi bizim çok olmamız lazım ki insanları öldürebilelim. Aa iki canı kalmış lan Bayku'la <gülüyor> Biri şu an osursa ölecek bu arada. Öldü mü lan ne oldu? Bitti mi oyun? 1 dakika daha var galiba. Aa Bayku'la böcek ol. <gülüyor> böcek SCP'ye böcek dedim bu arada. Bıraaa <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Şeyi çok seviyorum ya böyle Adam hani savaşıyor hayır SCP olmayıcam diye savaşıyor sonra SCP oluyor ve <gülüyor> Okey yani tamam diyor Bu <gülüyor> çok iyi bence Oha baya kaçmışlar ha Baya öldü ama Okay, stop spectating yapıyorum. Ee, arkadaşlar videoyu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla SCP, Arbridge falan istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde de SCP falan olduk işte. Öyle iyi oldu. Neyse kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.